Yol ver bana yol ver ey mücadahlar Yol ver artık ben sılama gidelim Şimdi çiçek açtı bizi yaylanan Yol ver artık ben sılama Yol var var yol var var Ey kapdın Bundan bu mektupun arası Yol ver artık ben ama O yarine yalan gözler söz vardır, bir ver artık ben sılamak, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim. Başlıyorum kaldım zalim burbekte yar olan gülmez elbette gözüm yok benim vallahi yol artık ben sınav. We make